Bugün 14 Eylül 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay güne sakin ve huzurlu enerjiler veriyor kişisel kazançlar para rahat konfor ve zevkler gün içerisinde öne çıkabilir rahatımıza daha düşkün olacağımız için tembellik eğilimi de artabilir yeme içme konularında da aşırı iştahlı davranabiliriz sabah ve öğle saatlerinde ay Başak burcundaki Venüs de üçgen görünüm yapacak sanatsal yaratıcılığımız yükselebilir maddi güvence ve istikrar arayışı parasal kazançlar iş ve kariyer konularına daha fazla odaklanmamızı sağlayabilir sevgi ve şefkat beklentimiz artarken sevdiğimiz kişilerle aile ve yakın çevremizdeki kadın fikirlerle sıcak ilişkiler kurabiliriz maneviyat yardım ve şifa çalışmalarına da zaman ayırabiliriz boğa burcundaki ay akşam saatlerinde Uranüsle birleşip Hova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Dinamik ve uyarıcı enerjiler akşam saatlerinde ilginç ve farklı konuları da gündeme getirebilir. Bireysel özgürlükler ve değişim isteklerimiz kurallar ve otorite figürleri tarafından sınırlanabilir. Stres ve huzursuzluk izleyebileceğimiz gece saatlerinde kronik sağlık sorunları da artabilir. Şartları fazla zorlamadan sakin kalıp dinlenmeye çalışalım.